Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmaları özellikle hisse senedi, kıymetli maden, döviz ya da yatırım fonu gibi alanlarda yatırım yapanlar için ciddi bir sıkıntı olmaya başladı. İşte bu sıkıntıları ortadan kaldıracak bir çözümü ben sizlere bu videoda anlatmak istiyorum. Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından sunulan yenilikçi bir hizmet var. İsmi de TFX Target. TFX Target platformu yerli ve yabancı piyasalarda farklı sektörlerdeki şirket hisselerini piyasaların açık olduğu saatlerde yatırım yapma imkanı sunuyor. Bu arada şunu belirtmekte fayda var. Yabancı hisse senetleri ve borsa yatırım fonu işlemlerinden önce mutlaka ve mutlaka o para biriminde bir yatırım hesabı açmanız da gerekiyor. Bunun da altını özellikle çizeyim. 33 farklı döviz çiftinin döviz hareketlerini Dünya piyasalığı ile eş zaman takip ederek benzersiz emir yapısı ile avantajlı kurlarla 5 gün 24 saat tek tıkla mobil uygulama üzerinden döviz ve kıymetli maden alım ve satım işlemlerini yapabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı hisset senedi ve yatırım fonları ile kira sertifikası alım satım işlemlerini de ilgili piyasanın açık olduğu saatlerde yapabilirsiniz. TFX Target'ın kullanıcı dostu ve gelişmiş altyapısı ile hızlı, kolay ve güvenilir işlem yapılabiliyor. TFX Target'ın ek olarak birçok özelliği de bulunuyor. Bunlar arasında yatırım fonu satım işlemleri, telefon kapalı iken bile anlık fiyatlarla ile gerçekleşen işlemler, cari hesap entegrasyonu ile hesap hareketlerinden kolay takip, ister mobil uygulamadan ister bilgisayarınızdan anında giriş, IT Trading grafik modülü ile temel ve teknik analiz ve grafik üzerinden kolaylıkla emir girişi gibi özellikler bulunuyor. Şimdi gelelim TFX Target'ın kullanımına. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Uygulamayı kullanabilmek için mutlaka Türkiye Finans Katılım Bankası müşterisi olmanız gerekiyor. Eğer müşteriyseniz internet ve mobil şube kanallarından başvurular menüsünden TFX Target uygulamasını aktif hale getirerek anında işlem yapmaya başlıyorsunuz. Eğer Türkiye Finans Katılım Bankası müşterisi değilseniz ise Görüntülü bir görüşme yapacaksınız ve birkaç dakika sonra da hızlı bir şekilde müşteri olacaksınız. Ve bu müşteri olduktan sonra da az önce bahsettiğim adımları uygulayarak TFX Target'ı kullanmaya başlıyorsunuz. Bu arada TFX Target başvuru linkini de yine videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Merak edenler oradan tıklayarak da hızlı bir şekilde bu platformu kullanmaya başlayabilirler. Ek olarak işlemlerinizin haftanın 5 günü 24 saat boyunca anlık takibini yapabilir. Mobil ve masaüstü uygulaması üzerinden döviz ve kıymetli maden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlık bildirimler ve kapsamlı grafik modülü ile temel ve ileri analizleri görüntüleyebiliyorsunuz ve bu grafikler üzerinden emir girişi de yapabiliyorsunuz. Favoriler özelliğine en çok ilgilendiğiniz hisseleri tek bir ekranda takip edebiliyor. İşlem yapabileceğiniz 33 döviz çifti ve İki kıymetli maden arasından istediğiniz kur çiftini de belirleyebiliyorsunuz. Hafta sonu kapılan TFX Target platformunda döviz piyasası pazartesi günü saat 01.00'da altın ve gümüş ise 02.00'de kullanımı açılıp haftanın 5 günü ve 24 saat hizmet veriyor. TFX Target'ın mobil uygulamasını hem iOS hem de Android platformları için ilgili marketlerden indirerek hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu mobil uygulamaların linklerini de yine açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Türkiye Finans Katılım Bankası'nın sunduğu platform olan ve dünya çapında yatırım imkanı sunan TFX targıtı anlatmaya çalıştım. Bu platformla ilgili merak ettiğiniz sorular olabilir. Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın. Bu arada hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyoruz. Orada çok güzel teknoloji haberlerimiz ve bu ve benzeri videoları da yine o sayfalarda görebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.